anlamında çok kötü bir noktaya taşıdıktan sonra bir anda dönebiliriz diye düşünüyorum ben herhangi bir yardımda olmanın hani oradan dönüş noktasını kendimiz bulabiliriz hani canımıza bir şey olmasın korkusuyla birlikte düşünüyorum. Tabi ki orada ama mutlaka yine son noktaya getiren bir şey var. Asıl o son noktaya getiren şeyi çözmek gerekiyor diyorsun. Ha, o Mesela bu elendireci konusunda şey. zayıflamaysa ve kendimi güzel göremiyorum, daha çok zayıflamalıyım psikolojisi ise, o psikoloji şimdi kırılmış olmaz mı? İşte şimdi artık e, tedaviye başlamış olmak düşünce bozukluğunun son noktasıdır. Peki e, şunu da sormak istiyorum Gülten Hanım, bu son noktaya gelmeden insan kendi ben de düşünce bozukluğu var diyebilir mi? Ne vakit diye Peki bu son nokta hayati risk içeren bir şey de olabiliyor. Aynen. Gecelendikleri öyle. Özellikle anoreksiye gibi şeylerde artık aile zorla e, yedirme noktasına geliyor ki bana gelen vakalar da ben biliyorum. Bu restorana olan bir baba kızını yatırıp zorla bunu da arkına yemek yedirmişti. Çünkü diyordu ki ne acı bir şey insanın lokanta sofrasında evladını yemek yememisin. Fakat sonra ilaç ve psikoterapiyle inanılmaz bir güzellikle o kırma noktasından geriye dönmüştü. Orada beynini işte o patinaj yapan fikrine gelmeden vücut endeksinin sağlıkla ilgili artık kırma noktasına gelmeden toparlanması lazım. Hem çocuklarda aile daha büyüklerde de çevresel baskılar bazen kezavir zorluyor. Ya da işte arkadaşlar anneler, eşler. Ama kişi farkına varamıyor. Ne yazık ki. Kişi memnun hali. Ee, Gültür Hanım şunu da sormak istiyorum ben size şimdi. Çevresel baskılar dedik. Mesela bir e, genç bir kıza... Bazı tarif yokar kilolu da olmayan bir kıza Sen kilo ver kilolusun, kilo ver kilolusun demek de bu hastalığa itebilir mi? Yani çevresinin bu tarz yaklaşılmaz Bir şey dedim. varsa altyapısında takıntım var ise itebilir e, Hepimizin alt yapısında vücudumuza dair belli noktalarımızda takıntılarımız vardır patolojik, zaten Patolojik takıntı varsa patolojik yani orada bebeğinde atak yapabilecek bir şey varsa olur Yoksa olmaz e, Bu tarz hastalığa yakalanan insanlar genelde mükemmeliyetçi insanlar mıdır? İlmezdi. Ya yani canım vücudumda mükemmel olsun, ben mükemmel olayım, düşüncem olayım, mükemmel Bu da o bu da o Ya yani mükemmelliğin de bir ölçüsü olmalı diyorsunuz bir tane, Her şeyde hayatta ölçü çok önemli. Bakın hayatta ölçü, davranışlarda, her şeyde ölçü, normlar çok önemli. Normun altı da Neyin altıda üstüde zararlı oldu? Normal, yani normalin altıda üstüde insanı zararlı olur. <Gülüyor> ne? Düşüncede de norm çok önemli. Yani standartlar neyse ortalama standartlar vardır düşüncede. O standartların dışına çıkmamak gerekiyor. Gülten Hanım peki mükemmeliyetçilik hepimizin, ben de işimde mükemmel olayım istiyorum. Hepimiz de hani şu da çok iyi olsun, şu da en iyisi olsun. Fazla mükemmellikçiliği kaçtığımızın bir göstergesi var mıdır? Evet vardır tabii ki. Nedir o mesela? Aslında güzel olan bir şey bu güzel değil bozayım bir daha yapayım daha güzel olsun daha güzel olsun demek <gülüyor> mi? <gülüyor> Eğer orada devamlı bir başka yapmanız gereken şeyden vaktinizi ayırın Takıldığınız şey üzerinde devamlı düşünceleriniz yoğunlaşıyorsa Yapmanız gereken başka şey yapamazsınız zaten hmm, Anlıyorum Lütfen. Hayat kaliteniz, kaliteniz bozuluyor o karadenin anlıyor. Ee, çok teşekkür ediyorum bağlandığınız için. Ben size. teşekkür ederim. İyi geceler, geceler ee, ben de size çok teşekkür ediyorum ve doğum gününüz tekrar kutluyorum. İyi teşekkür geceler. ederim. Sağ olun.